ilginç bir olaydır. Bir otelin içinde mahsur kalmış Türkiye'de bir ilde mahsur kalmış 60-70 insanı devletin kurtaramaması. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını bir kısmını tadil tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğiniz sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi Taksim 146 Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezginize karar verdi. Yani 1953'ten başladıysa belli bir süreç ve e, dün konuştuğunuz bir yazar ertesi gün sokakta vurulmuş ya da arabasına bomba konmuş olarak öldürülmüş bir şekilde vuruluyorsa e, e, bu işin bir amacı vardır. Yalnızca bir kalacak kalmayacak. Yarın yine aynı gazeteyi alıp, aynı şeyi yapıp, aynı oyları verip, aynı sonuç çıkacak. Söyle <gülüyor> yani Özellikler de şu anda yoğun çalışma.